Merhaba NeskameTouchville, merhaba JTB seferler, herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacak olursanız, Travel'la e, operatörlük yapmıştık. Abi, operatörlük derken şeyden bahsetmiyoruz bu. Çağrı Merkezi'ne hoş geldiniz. Dahilin burayı biliyorsanız lütfen tüşlenin. Bilmiyorsanız operatöre bağlanmak için lütfen bekleyin. Değil. Biz, winch operatörlük falan yaptık. E, Bayağı da iyi yaptık, güzel yaptık, oldu Falan falan Falan falan nintar Milan. lan? Neyse <gülüyor> Yok öyle ya ama Ha <gülüyor> <gülüyor> bugün bir tane video yazıyorum Belki izleyenler de demiştir. Şey Medya Koreliydi yanlış hatırlamıyorsam ya Koreli ya e, şey Neler onlar Tokyolu da olabilir, tam bilmiyorum Adam video oynarken şey, hareketleri görmeniz lazım. Mutlaka izleyin eğer geldiyseniz, gelmediyseniz izleyin. Gülgül gül öldürdü beni ya. Buradan geçer miyim? Ulan harbi milimetrik yapmışlar ha, tam arabanın geçemeyeceğim. Bak bu şarkıyı izle dinlerim. <gülüyor> Biri beni burada... çıkar çıkaramaz hala ya. Bilmiyorum. Nimet abi yok, nimet, nimet. Ayıptır, kaldırmam lazım. Kaldıramıyor muyuz? İşte şey, matsa me mesela. Ya şey, şiddet işte, yalnız olduğundan değil. Nimet ya, yere düştü kaldırmak lazım yani. Ya bir de e <gülüyor> Hey man hey dostum. What the hell? What are doing? Heh, burası yol işte. Evet. Haritada HES'leri görüyoruz. Headshot atar mıyız? Yok canım, headshot'ı. Görülmüş sevgi oynuyoruz bir burada. <gülüyor> evet, şimdi ne yapıyoruz? Burada bir HES var. Bu HES ne, ne oluyor? Allah ben bilmiyorum acı Burada da bir HES var. Arkadaşlar, bana bu GTA 5 konusunda yardım eder misiniz? Yemin ediyorum. Mini Ne var? He, mini... Mini bir şey. Her neyse, bana bu konuda yardım edin. Cidden... Iıı... E, bazen... GTA 5'teki şeyleri... Çözemiyorum. Çok... Detaylı ve karışık geliyor bana. Ya ben San Andreas'ta oynadım... GTA 4'te oynadım. Bu kadar karışık değildi. Neyse. Ah, bir şekilde işin içinden çıkacağız. Bu ne? Mesela T soru işareti, Trevor'la alakalı bir şey herhalde bu ne demek bilmiyorum, neyse. Ben görev yapabiliyor muyum? Öncelikle bana görev lazım. Şimdi... Stats diyor, ha biret var burada, görevler. Mission... Yok şu an. Hı. Falan falan intel, milan. Ben buradan şeye geçsem, Michael'a. <gülüyor> Michael'a odaklı bir görev yapabilir miyim? İçin aile sorunları var. Ben yoruldum Michael, yoruldum. <Gülüyor> ben yoruldun da ne yaptın da yoruldun lan? Küfür ettireceğim bana. Bu adamı üzme adam, bu adam iyi adam. Bu adam benim babam. Bu adam ne var? Ne var oğlum ya, ne var ya. İkide bir rahat ediyor Ne var? Bir de meşgule atıyor ya. Hayret bir şey. Mesaj geldi. Ne diyor? <gülüyor> Mike, biz uçmaya bir şeyler diyor. Çok. <gülüyor> bir şeyler diyor da anlamadım ben. İngilizcem o kadar kapsamlı değil. İşte o yüzden ben Türkçe yama kullanıyordum. Kullanıyordum. Hey, çak. oğlum benim arabalar nerede lan? Bir anda icra mı geldi eve? Arabalarım nerede? Aa, orada. Ama bu araba Aman'ın arabası. Aman be. Neyse. Aman'ın arabası, benim arabam. Benim arabam, benim arabam. Amanda'ya bu kim aldı. Tabii ki ben. Ya. Yani, Gününün şadi ki dinleyelim ama Bu araba da bayağı Evet Ha benim araba kapının önündeymişler Ayrıca benim araba niye kapının önünde? Amanda beni evden baktı. O ev artık benim değil mi? Bu araba Amanda'nın arabası değil mi? Bu arada... Şunu yapmayı çok seviyorum Kapıyor muyuz gençler? Yes all right. Go go! Şey dedim ya. Mike zengin. Bir dükkana, dükkana gidelim, dükkana. Arabayı bir şekil şükür yapalım. Şekiller şükürler. Arabalar. Weiss and Pond. Burada var. Bir tane mi var lan? Yok lan. Weimur garage. Garaj değil arkadaşım araba şey yapacağım ben. Bu ne? 1 milyon sinema salonu, oha, tiyatro, sinema, muhteşem, taksi şeyi şirketi, downtown cab, 200 bin, Gidiyorum ben aramı almaya? I'm sorry. I, I'm sorry. So sorry. Üzgünüm gerçekten. Gerçekten üzgünüm. <gülüyor> o zaman gidelim. Let's go. Bu arada kaçta başladım mı? 30 olsa gerek. Bakayım. Bir saniye. Bakıyorum. 6 dakika olmuş. Demek ki 34 başlamışım. 35. 35 diyelim. O zaman devam. Normal yok. Downtown'a devam. Downtown. Ha ah, ah. ah, ah. ha. Hmm. Hey girl, ben kız değilim tamam mı? Ben kız değilim. <gülüyor> Biraz tosladım sanırım. Neyse. Çok iyi bir şoför olduğum için. Bu ne? Bir soygun var burada. Ay pardon. İstemeden oldu. Sen bir Bayanın şeyini nasıl alırsın lan? Ayıp değil mi lan? Gel buraya buraya gel. Daha işimiz bitmedi gel buraya. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Adı şerefsiz milletin hırsızıyla oynamayı utanmıyor musun? Öldürmeyeceğim süründüreceğim seni. Ayıp ayıp, bu yaptın cidden ayıp. Kalk Kalk. Kalk. Adam ol. Ya polis polis çağıramıyor muyum ben ya? Ben bu adamı dövdüm. Ha burada. Ya, tamam. Ha ben bir de bunu geri getireceğim. Olur. Ben va bir vatandaş olarak 500 dolar çalmış şerefsiz, adi geri götürmek benim vatandaşlık görevim. Bayan. Bu de herhalde. Oma hırs ya benim 450 dolar mı? Neyse 50, 50 doları cebe Indireganı yapmış Çaka olan Michael olan Michael az değilsin ha Hem <gülüyor> <gülüyor> kadının gönlünü fethettin Kadın eve gidiyormuş Aman tanrım adam 50 dolarımı çaldı 50 dolarını çalmadım 50 dolarını iyiliğime karşı ödün çaldım Yani sonuçta bir e, Anma, hizmet, anma hizmeti var burada. Ya yani ben bir polis değilim sonuçta. Polis olmadığım içinde eee <gülüyor> Ya oğlum niye duruyorsunuz ki ya? Acayip kaza. Acayip hayvanlara benziyor. Bak, bak bak bak bak. Arabaya bak. Ben hiç şey yapmıyorum. Araba kendi yolunu buluyor ya. Polis arabaları. Polis arabalarına bulaşmayacağım, bir kere bulaştım, bir daha da yapmam. Aman da arabanın frenleri hiç tutuyor ha. Yeşil yandı. Green right. Yes, alright. Devam, devam. Durmak yok. baba Bu bu bu ne? Downtown cave. Tarsı durağı Olur Alır mı? On bin var Buraya yalnız e, Frank satın alabilirmiş Ne alakadar? Ben niye alamıyorum? Çok saçma Ha bu adam zengin olduğu için bu adam satın alamıyor Öyle bak, bir şey olur mu ben? Bırak bu arabayı istemiyorum Kırmızı şeytan Mike, ne yaptın? Oğlum sen fakir misin lan? 170 bin lira araba mı var Niye çalışsın el alemin cık cık cık, ayıp ya. Bu ne yaptın cidden ayıp Ops, Ops kapat 10 saniye çalsa telif yiyorum Lütfen LÜTÜFEN Playles Play to gentleman, in the, in the Life gentleman Ne dedim ben de İnanın inanın ben Oh my God! Efendim arabadan iner misiniz lütfen? Bakın bu arabayı ben kaç milyon dolara aldım. Bakın arabamın haline bakın, şu arabanın haline bakın. Siz bu arabayı buraya neden koğuşturanız ha ha? Ay şey pardon ya istemeden oldu pardon o değil lan O oğlum o değil öteki araba Allah cezanı alsın Mike Arabana bile bilinmeyi beceremiyorsun Mike yürü Mike yürü Polisler geliyor Mike El arabasını niye tekmeliyorsun Mike Derdin de seni dostum Of bu adam adam bu adamı terbiye etmem ben acilen doktor etmem doktor doktorum nerede benim benim doktora ihtiyacım var bir dakika doktor Doktorum nerede benim? Benim bir psikiyat... Psikiyat... Psikiyat... Psikiyat... Psikiyat... doktorum var bu ne? ya oraya gitmeyeceğim ben ben... Psikiyat... Psikiyat... Psikiyat... Psikiyat... Psikiyat... Psikiyat... Anne bizim neden psikiyatımız yoktu? Bize neden psikiyat almış... Şey... Ya adam önümden geçti gitti Salak lan bu Olay yerine gidiyor herhalde de <gülüyor> gerizekalı Ay şşt Kımıldama şşt. Kımıldamazsan görmezler Olay yerine gidiyor şşt. Ya ben bir şey yapmadım ki Tam sesim oluyor Geri git lan yani Sen çıkıyor Mal.. Mal hoş Ne? İki yıldız mı? O, oh, çok severim ben Two yıldız Two stoss Two stoss Two go go Go go Two stoss Two tut tut <gülüyor> Araba kayıyor. Bu aramanlar ana, Amananın arabası a, a, a Aman da kim Aman da insan tamam, var Benim karımmış herhalde Aman da neden? Boşver neyse Şimdi a, konu Aman da değil Konu Ananda Yok Ananda değil lan Ananda'yı karıştırma Ananda'yı Ana bacı yapma Şimdi dur Şimdi ben şey to, to, to, to tot tot tot yaptırayım. Tot yaptırayım. Onun yanında da bir bir de Messi şey Messi alırsak of bir futbol takımı kurarız. Cristiano Ronaldo'yu da şey yaparız. Yılın ödülünü vermeyiz. Sonra Messi de öyle şey yapar. Güler güldürür bir şeyler yapar. Ha şey yaparız. Güldür güldür şov yaparız Messi'yle. Ondan sonra şey Cristiano Ronaldo'yu da şey yaparız. Kapının önüne koyarız. Şey ee, şey Angelino gelip. Evlatlık yediğinde olanı o paraya para demeyiz. Hem Angelina Jolie hem Christianoğlanırız. Oh mis gibi. Brad Pitt'i de şey yaparız. Angelina Jolie ile kırdırırız kavga ettiririz. Boşanırlar. Evlatlı çocuklara da şey... Işıklarda şey yaparız. Mendil sattırız. Camları sattırırız. Oh paraya bak. Ondan sonra Michael de zengin. Neden zengin? Abi böyle. Zeka fışkıyor bende zeka. Neyse konumuz o değil. Konumuz peşimdeki polisler. Biz bunlardan nasıl kurtulacağız? Ben bilmiyorum Ben ben bilsem zaten bu arabayı kullanmazdım Bu araba neden gitmiyor Bu arabaya ne oldu? Peşimde polis var Ve iki tane yıldızım var Ooo ben şey oldum Ne oldum? Polis mi oldum? Yok polis olmadım Polisler benim arkamda Ben albay Yok albay olamadım daha Ben yarbay Yok yar yarbay da değil. Ben neyim ya ben çavuşum çavuş Olsam asalım çavuş oldum Yok binbaşı Yok on Onbaşı da olabilir Onbaşıdır ya herhalde onbaşı Lan o ne? Bu, bu kapıyı buraya kim koydu? Ben ben buradayken kapı yoktu. Turniyan. Şey, pardon ya ben. Aa bu da betçiler var. Bunlar güvenlik, security. Bizim bankada da var bunlarda Aynı aynı kıyafetten. Ana arabaya bindiler. Oha, araba çaldı. Ulan o araba senin değil ki. Sen security'sine bin desen çalamazsın ki. Böyle hakkın yok. Ben bir kere kimlik göstermeden o arabayı binemezsin Yasal olarak suç yani. En azından kimlik göstermen ciheti. Neyse bu arabada bir halklar var bu araba gitmiyor. Biri bunun tekerine sıkmış belli. Ay. Bana da çay geldi. Babam sağ olsun çay getirdi ya. Çaktırmayın. İçerim ben La hayır hayır Ya bir dakika tekeri Teker patlamış bir adam Adam <gülüyor> Adam adam değildi ki adam adamdır belki Madama adama, adam olursa Ya ben Ya ben bu arabayla gidemem ki Bu araba gitmiyor bir kere Al işte Gitmedi için tatlı attı Tatlı attı için gitmedi Tamam teslim oluyorum şey Şey vergimizi nereye yatırıyoruz? Şey, ya ben ver, ya ben sıradan bir vatandaş vergimi ödeyen sıradan bir vatandaş. Öldürün al, ast. Sick boy mu? Sen kime çıktın lan Piç, Küfür ne bana? Lan mermisi yok silah. Iii. Ulan silahlarımın hiçbir. Tamam ben teslim oluyorum. Tamam, tamam. Tamam teslim olacaktım ya Abi mermi, silahlarımın mermisi yok, arabamın tekeri Arabamın tekeri Şey öldüm ben Anne diyordu, neden öldün diyordu Oğlum neden böyle yapıyorsun, neden Oha 5000 dolar mı? Dalga mı geçiyor lan 5000 dolar ne yaptım ben? Kaç ay, kaç ay kaldım lan hastanede 5000 bin dolar lan çarp 3 de 15 bin Hı. 15 milyar ne Oğlum sizi dava edeceğim. Sizi tüketeceğim hakem ettiğine dava Sizi Sağlık Bakanlığı'na şikayet edeceğim. Sizi sizi sürüm sürüm Silim sürüm, sürüm Salam sulam Salam sucuk Oh Neyse Konumuz o değil Konumuz zenginlik Kim kimdir ne dinlidir Hayat budur Ya of arabam da yok yayan yayan ya, ya, geliyorum ya Fakirliğin gözüyor olsun bir taksi çağırayım ben ya ben ben bir taksi çağırıyorum ya ben zenginim ya 5000 dolar hastaneye verdiyse bayıldıysan zenginimdir ben ya Kesin zenginim ya ara gelsin ya bırak ya Alo C şey bana bir taksi yoldasanız <gülüyor> Merhaba sesini <gülüyor> değil ne Anlamadım ki ben Şey Taksi Taksi dedim ama ya Sen misin? Yok sen kaçak korsan değilsin Ya korsan taksiye hayır tabii ki Böyle bir kavşak yok abi ya Ya Bismillah yarabbim Tipine tüp tüp Tipine şey Şey tirdim Neyse konumuz o değil Kargo bot ne ya Abi de gösteriyor Tonya'yı geç Hacı şu müziği değiştirir misin ya telif yiyeceğiz ya Alo, sana diyorum Feynwood değil lan Stop, chase, stop. Ne oldu? Oyundan atmadın değil mi? Bir şeyler öldü ama. Okay, hey, hayır, 30, 30. Ulan ne oldu ya? Nereye geldim lan ben? Buraya nere? Şey burada bir soru işareti var. Bak ben yine nereye geldim ya? Bu soru işareti ne ya? Soruma işaret bulun ya. işaretime sorun koyun ya. Bir şeyle yap. Arabaya bak. Hey taksi! Hey taksi. Oo arabaya gel Şey arabanıza ödünç alabilir miyim? Ben <gülüyor> <İn> arabada. <gülüyor> tamam sen beni götür. Daha oğlum, be beraber çektik. Şey bayaan kusura bakmayın yanın boş oturabilirsin bayağı Ya ayıp oldu ya cidden ayıp oldu ya yani. İşte misafirperver değilim ya Bir dakika Geçtik Rock efendi dinleyenlere hoşgeldiniz Ooo aşka Şşşşt Sizi çiftte kumrular sizi, ulan az mı Neyse, ha, konumuz o değil. Konumuz... Ders... Michael... Şey, ağaca, ağaca çarpmamak için yaptım ben. Tamam, ağaca çarpmamak için insanları özledim, kusura bakmayın ya. Yani. Ben bir doğa, doğa üst olaylara sahip olduğum için... Şey oldum... Michael... O arabanın önündekiler kan mı? Allah senin cezanı alsın Cezanı alsın Ben bir hata aygırı... Sen bir aygır... Sesler yankalandı Ne yapayım ben de çaldığın şarkımı söylüyorum Neyse polis ya bu havlar havlar gider Havlar havlar derken polislere ayıp oldu kusura bakmayın Eğer polis izleyenler varsa Siz bizim... vedal iftarımızsınız Siz olmazsanız biz olmayız Olmayız O millet Söyleyemedim ya. Neyse. Cidden kusura bakmayın. Ya polis havlar havlar gider derken o Amerikalı polislerden bahsettim bak. Türk polisleri tabii ki bizim canımız, kanımız, vatanımız, milletimiz, her şeyimiz. Şehrin ortasında bir manyak dolaşıyor. Haberiniz olsun. Adı Michael, plakası veriyorum, 34 dört. A, A, G, Y, A, T, o, T S, B, B, C. A, B, B, C vardı, ne zamanlar, neyse konu o değil. Konumuz neydi? Konumuz dağlar, taşlar, kuş müsalif, kıvrım, kıvrım akar ya. Bir yandan akan benim, öbür yandan Sakarya. ya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım, dağları sustamak. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Ya Türkçe bile değiştirdim, şeyi bile değiştirdim. Şey diyor, Holy, Holy, file Fire Angel. Şey, e, yürüyüşe ne diyorlar? Şey, ay, Şeyli bir şeydi de. Neyse, konumuz o değil. Ben o, o yolları, yolları aynı hevesle yürür müyüm? Bildiğin yol yapmışlar lan, köyün yollarına benziyor. Ya Türkiye'de var mı böyle bir şey? Böyle mekan yapıyorlar, biz yürüyorsunuz. Bak patika yapmışlar mesela bu patika Bunu herkes bilmez Dostanın üzerinde çocuklar mı? 2000'li çocuklar der misin patikayı Patika dersin o şey onlar patik ayı Böyle bir şeyler sağlar Patik ile ayıyı birleştirir patika Ben bu bölümde şey yaptım Bu araba kim? Bunun vergisini ödemişler mi bu arada ben şimdi lojistodoru wilderness no ceza yazar, bir şey yap olur. Aa bu yol burada bitiyor. O zaman katırlarla devam edeceğim. Yok abi ben arabadan inmem. Bana ne? Ben bu ara milyon dolarlık servet döktüm. Yani dökmüş ya dökmüşler ben çaldım. Hazır dökülmüş vardı ben de çaldım. Bana ne lan çıkayım ben orada. Ben oradan çıkarım acı. Tamam çıkmaz ama ya en azından denedi der. Tam çıkmıyormuş. En azından böyle Ulan buldum lan. Geri geri çıkar orada mı? Geri geri de çıkmıyor lan. Lan geri geri banka koyuyorsun geri geri çıkmıyorsun be enteresan basana. E bu arabandan da perdi çıktı. Şey. Ee, Madame Corman. Madame Co O ne var? Her şey. Neyse. Hey. Ah, Şey, adama vuracaktım ben. Yanlış oh, oldu. Shit. Tamam teslim oluyorum. Ulan teslim oluyorum dedim. Ne vuruyorsun? Kime vuruyorsun lan sen? Aaaa! Azam bana bir tane vurdu, headshot attı. Yakışır. Adam maaşının aklını veriyor. Bu arada ben niye böyle psikopata bağladım? Görev niye yapmıyorum diye soracak olursanız. Bu reklam. Bu videoda ürün yerleştirme reklamı bulunmaktadır. Motion motion in the life for English. Press to nine eight. Lan yine 5000 bin dolarımı aldılar lan. Ayıp be. Ya ben bu hastanede ne yapıyorum 5 bin dolar alıyorlar? 5 dolar Ben bende şu arabayı çalarım Alright Arabayı güzel ama incilice efendi efendi yolumda gideceğim tamam ses deneme 1-2-3 Haha arabanı çalmış belli belli çalmış ya haber mi çünkü <gülüyor> neyse konumuz o değil konumuz kim nereden geldi ben nereden geldim mesela ben beni nereden geldi merak edenler var mı ben bu YouTube işine niye başladım başladım da başlamadım mı dedim izlenmiyor olabilirim <gülüyor> neyse. Hayat güzel Hayat biri çikolata kutusuna benzer Ve içinden ne çıkıcağını yani? asla bilemez Kapışalım mı hacı? Yalnız sen kapışalım ama sen bu arabayı al ben bunu alayım tamam Ay, Lan İn lan arabadan Araban güzel ama ikisi için Ya dinledim müziğe bak ya ayıp ya What the fuck? Neyse Bu arabaya bayıldım dostum. Ya bir dakika ben niye dolanıp duruyorum bu arada Bahama vs mama Mama ne lan Mama demeydi neydi Git Git Allah'ını gözünü seveyim Allah seni ne yapmasın Yol orsası ne, ne işin var Şey Ne yapayım ben Map diyeyim Van ne oluyor Polis ne işin var benim Dajeceyim biraz şikayet et. Değil mi ya? Nasıl ne yapmasın? Birileri birilerine şikayet ediyor ya. Daha zorla pat. Ben burayı biliyorum ya. Bizim farklılıkla gelmiştik buraya. Oh no! Ya ben buraya gelince gaza geliyorum işte ya Aynı adama bir daha Lan arabanın gene aşağıda çıktı ya Biletim buradan araba çalmak, o yüzden böyle haşin girdim Eee benim arabam agnesi ya hepsi benim aslında da neyse Çaktırmıyorum yani o kadar zenginim Nasıl ya arabaya drape indi Michael da şeyi geliştirmiş ha 34 40 inmekte. Tamam. Şu an e, burada gördüğün şey ilk parti oluyor. Bunun ikinci partisi de olacak. illaki ikinci partide muhtemelen görev olacak. Hemen göreve gidelim o zaman. Şey yapalım. İlk partisi dizmeci olsun, reklam davul, ürün yerleştirme olsun. Ondan sonrası görev olsun. Görev odaklı. O zaman göreve ilerledim. Göreve dedim de ben bunun görev mekanını mekanını çözdüm.